Çok kazanıyorum, çok da harcıyorum. Şu an bir şey, bir şey kalmadı, param yine bitti. Yine kazanırız. Allah'a çok şükür elhamdülillah. Anında en fazla bir hafta gider bende param. Ama hiç Allah para eksik etmemiştir benden elhamdülillah. 63 yaşındayım. Hiç paraya ihtiyacım olduğu bir zamana hatırlamadım. Allah her seferinde göndermiştir mucize olarak elhamdülillah. Allah'ı da aldığı için hepsini Evet. Tabii. Şükrederseniz sizi artırın diye Allah bildiriyor ayet. Elhamdülillah. Artışı görüyor musun? Evet. Bir, iki ve üç. Saat kaç? Beş. Normalde tersine olması gerekmez mi? Ha o arada geçen gün pavyon gülünü gösterdiler bana. Hüngür hüngür böyle böyle <gülüyor>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 Pavyon günü. Orada burada kadın satıyorsun. Evet. Homoseksüel satıyorsun. Evet. Kendin de homoseksüelsin. İnkar edersen ispat ederim. Ama ben seninle muhatap olmak istemiyorum. Ama herkes biliyor. Yani cümle alemin bildiği bir tipsin. zır cahil olduğun halde oturuyorsun müftü gibi fetva vermeye kalkıyorsun. Sonra diyor ki İslam'ın hiçbir hükmünü yapmıyorum. Ama her türlü fetvayı da veririm diyor.